Çok mutluyum yum yum yum Neşe dolu yum yum yum Ne şanslı bir asistanım Nım nım nım Sensin benim yıldızım Zım zım